Selam ikizler arkadaşlarım ben Şengül Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım inşallah iyisinizdir sevgili ikizciklerim benim efendim sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma davet ediyorum bilmeyen arkadaşlarım için ki bunu hatırlatmak durumundayım aboneliğe bekliyorum buraya da bekliyorum ben sizi benim olduğum her yere bekliyorum sevgili ikizciklerim efendim sizler için şöyle gördüğünüz gibi Kahve falımı kapattım ardından da bir kaç tane tarot açacağım sizler için. Melek kartıydı derken videomu tamamlıyorum. Eylül ayı genel yorumu yapacağım. Bay bayan hepiniz için sevgili ikizler arkadaşlarım lafı daha fazla uzatmadan Bismillah diyerek şöyle aman Allah'ım bu da neyin nesi? Böyle bir karaltı bir bunaltı bir taraf aydınlık diğer taraf karanlık. tabii ki bu Eylül ayı için geçerli öyle Ekim Kasım Aralık diye bir şey yok bir aylık sevgili arkadaşlarım bu nedir Allah aşkına gözünüzü görün bakın geçmişten gelen sıkıntılar sıkıntıların yanı sıra göz var bakın nazarınızı görüyorsunuz değil mi sevgili ikizciklerim benim efendim malı mülkü olan maddi durumu iyi olan yakışıklı bir ikizler beysinizdir şıp nazar değer malınız mülkünüz var veya yok güzel alımlı çalımlı bir ikizler bayanısınızdır beceriklisinizdir efendim buna niye nazar değmesin değil mi lütfen şöyle ya Allah bismillah diyerek kimse kimseyi okumak pek istemiyor bizde ben bilmiyorum benim çevremde öyle ben okudumu senin ağırlığın bana geçiyor diyorlar kendimden biliyorum sevgili arkadaşlarım lütfen kendimizi kendimiz okuyalım bildiğimiz sureleri okuyalım şöyle bir yaptık mı daha tamam gitti her şey gidiyor atın üstünüzden o nazarı o nazar bakın çok fazla karanlıkta doğru düzgün şekil dahi çıkmamış sadece sizlere şunları yorumlayacağım sevgili arkadaşlarım bakın harfler var onun dışında simsiyah sadece yan tarafta bir beyazlık var aman Allah'ım nasıl da içi kararmış benim ikizciklerimin nasıl da muratlarına erememişler bu ne karabasan mıdır nedir bu üstünüzde Allah aşkına benim ikizciklerim zaten muradına erememişler ya daha ne olsun şöyle bir bakacağız hmm, direkt olarak gözüme evlilikler çarptı sevgili arkadaşlarım bakın gelin damat çıkmış yan tarafta güzel evlilikler az çıkmış %30 evlilik çıkmış Eylül ayı içerisinde yanı sıra da nişanlılar geliyor sizde nişan çok çıkmış kutlamalar çok çıkmış. Yine Eylül ayı içerisinde. İyi tamam güzel. İlla ki Eylül'de evleneceksiniz diye bir şey yok. Eylül'de nişanlanırsın. Aralıkta evlenirsin. Bu iş budur. Yeter ki birleşin. Barışın. Sevgili arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Hayat yolunuz ortada bakın. Hemen ucunda da balık var. Hayat yolunuz aslında sizin özden temiz, güzel. Güzel yere doğru gideceksiniz. Siz biraz sabredin. İçinizde karartmışsınız canlar ya. Bu nedir Allah aşkına? Bu bu? benim yapmam değil niyet ettim sizlerin adına ikizciklerimin adına çevirdim kapattım bakın evren yapıyor bunu evren yapıyor ama bu sizin içiniz iç duygularınız hayattan ümidi kesmiş olanlar var yok benim adam yerine gelmez yok ben hayallerime kavuşamam yok benim muradım olmaz bunları düşünmüyoruz bunları biz yapıyoruz bunlar bizim karaltımız böyle bir şey yok Allah'tan ümit kesilmez sevgili ikizciklerim benim Şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlarım hmm, adında L harfi olan İ harfi I harfi E harfi olan C harfi olan arkadaşlarım bir de A harfi de çıkmış evet yine Y harfi de çıkmış sevgili arkadaşlar baya baya bir sıkıntı içindesiniz. Maddi olabilir, manevi olabilir, aile yıkımlarından dolayı olmuş olabilir, haksızlığa uğramış olabilirsiniz. Bakın açık ve net karanlığın içinde harfler resmen belli. Çevresi de karanlık. Bu sizi korkutmasın. Eylül'ün sonrasında göreceğiz neyin ne olduğunu sevgili arkadaşlar hiç merak etmeyin. Bu, siz atlatacaksınız da biraz biraz sabır. Biraz sabır sizinkisi. Büyük de bir akrebiniz çıkmış. Efendim düşmanlar da yerinde. Sizin kısmetlerinize engel olmaya çalışmışlar. Kendileri sizi altta bırakıp akrebiniz yukarıya çıkmış. Hiç merak etmeyin onu da atlatacaksınız. Bayağı bir güzel haksızlığa da uğramışsınız. Elinizden haklarınız alınmış. ama ha, Murada ermemiş olan ikizlerimiz var mı? Tabii ki de yok. Var. Murada ermiş olanlar da var ama azınlıkta. Azınlıkta canlar onlar çıkmış tamam. Onlar sıkıntıyı geride bırakıp zirveyi yapmış o insanlar. Güzel siz de yapacaksınız. Yalnız biraz sabır, biraz sabır bir de kanak olmayın. Ben öyle derim. Ben kanak derim arkadaş. Kanmayacaksınız. Öyle her duyduğumuza inanmayacaksınız sevgili arkadaşlarım. Adamı kanları verirler. Kanmayacaksınız eylül ayı içerisinde bakın kuşlarınız temiz temiz beyaz beyaz sıralanmışlar aşağıdan yukarıya biraz böyle yarı sıkıntılı yarı sizi kızdıracak şimdi herkesin hayata bir değil binlerce milyonlarca ikizler burcu arkadaşlarıma bakıyorum şu an burada sevgili arkadaşlarım bakın sıkıntıların içerisinde bazı arkadaşlarımıza ferahlatıcı haberler gelecek bazılarına da böyle hafiften bir sıkıntı, sıkıntı vereceği, küçük çaplı, hayal kırıklığına uğrayabileceği haberler gelecek sevgili arkadaşlarım. Bunlar olan şeyler. Genel enerjinize bakacak olursak, hangi burcumuzda çıktı şu anda hatırlamıyorum. Üç parçadan biri kötü, ikisi iyi çıktı sizde. Yani... Her şeye rağmen yoğun duygularda olacaksınız sevgili ikizciklerim. Eylül ayı içerisinde yoğun duygularda olacaksınız. Hareketli olacaksınız. Mücadeleci olacaksınız. Ne kadar üstünüzde nazar olsa da kolayla pes etmeyeceksiniz sevgili arkadaşlarım. Güzel maddi durumunuzda yine aynı 3 boyutlu çıkmış. Biri biraz sıkıntılı. iki tanesi güzel çıkmış. Güzel maddi olarak da iyi gideceksiniz koç pardon koç demiyoruz pardon karıştırmıyoruz sevgili ikizciklerim ikizler beylerimiz ikizler beylerimiz temkinliler çalışan ikizler beyleri burada temkinli çıkmışlar sevgili arkadaşlarım öyle temkinli çıkmışlar ki geçmişte ne hata işledilerse iş hayatlarında o hataları işlememek için baya bir temkinli hareket ediyorlar aynen bu şekilde devam edin bu temkinli hareket etmek ikizler beyleri sizi güzel yere doğru getirecek yani aptallık etmeyip kimseye kanmazsanız ne bileyim kandırılmazsanız aynı bu şekil temkinli hareket ettiğinizde sizi güçlü yarınlara getirecek hiç merak etmeyin sevgili ikizciklerim benim karıştırıveriyorum bazen çünkü ikizlerden ilacı 3. burcuz değil mi sevgili arkadaşlar evet şu an 3. burçtayım ve ben sırayla çekiyorum o yüzden karıştırıyorum canlar evet gelelim bayanlarımıza bayanlarımızın 4 bayandan çalışan ikizler bayanlarının 4'ünden 3'ü gayet iyi bir tanesi sıkıntılı çıkmış iş hayatında merak etme güzel kardeşim eylülün 3. haftası itibariyle yavaş yavaş kadersel olarak sana da güzellikler gelecek Alt kısımda çıkan çıkmış. Üç bayan iyi görülüyor. Bir tanesi biraz sıkıntılı ama güzel yere doğru gideceksin. Çünkü güzel haberler gelecek sana. Hiç merak etme. Burada da tuhaf bir şey çıkmış. Sevgili ikizler, bay veya bayansınız hiç fark etmiyor. Boşanma aşamasında olanlar. Boşanıyorsunuz ama boşanmamışsınız da hani mahkemeniz devam ediyor değil mi? Yüzde 60 sizin karşı partneriniz, bay veya bayan her kimse sizin etkiniz altında Sizinle barışmak isteyecek. Ayrılmak istemeyecek sizden. de böyle bir şey çıkmış. Dev terazi çıkmış bakın. Sıkıntının içerisinde. Karşı partnerinizde. Elinde kalp. Size doğru geriye bakış yapıyor. Yani barışmak isteyecek. Şu mahkemeyi bitirelim. Geçmişe sünger çekelim. Çünkü sizi kaybetmek istemiyor. %60 ama hepsi demiyorum. Bakın %100 demiyorum. Sizin karşı boşanmakta olduğunuz partnerleriniz. Olayı bitirmek istemeyecekler benim burada gördüğüm %85'in üstünde evli çiftler sevgili ikizler evli ikizler sizler iyi çıkmışsınız gerçekten o çok güzel sizler güzel çıkmışsınız hatta birçoğunuz çift çift kafa kafaya güzel çıkmışsınız en üst kısımda güzel çıkmış evliler güzel çıkmış aman aman aman güzel kardeşlerim sizde yıkım görülmüyor en azından eylül ayı içerisinde öyle aldatmaymış kandırmaymış yuva yıkamaymış sizde bu görülmüyor tam tersi boşanmalarda barış görülüyor karşı partnerleriniz aman ayrılmayalım diyecekler yani ayrılmak istemeyecekler sizlerden küslerinizde barışlar çıkmış sevgili arkadaşlarım iki tane kuşun arasında kalp var kalp yalnız tabi bu karşı partneriniz bakın karşı partneriniz boşanmakta olan partneriniz veya eksiniz her kimse bakın sizinle barışmak isteyecek ama bu insan tabi ki tam olarak sıkıntılarını atlatmamış barışıp barışmamakta size kalmış ve şunu söyleyeyim adında A harfi olan U harfi olan F harfi olan kişiler bunlar resmen kuşun Kalbin çevresinde çıkmış biraz sıkıntıları var ama çoğunu yüzde yetmişinde sıkıntılarını atlatmışlar. Sizinle tekrar barışmak istiyorlar. Nasıl bekliyor ya baksanıza burada nasıl bekliyor sizi iki büklüm vaziyette pişman pişman. Küs olduğunuz o insanlar pişmanlar sevgili ikizciklerim benim ama şöyle bir şey var. Bakın çiftler o kadar güzel anlaşıyorlar ki sizlerde sevgili arkadaşlarım sevgili ikizciklerim. Eylül ay içerisinde %30 evlilikler çıkmış. %100 nişan kutlamalar çıkmış. Aman Allah'ım ne kadar güzel. Nişanlarınız çok çıkmış. Sözler çok çıkmış sizde sırayla. Yukarıdan aşağıya aşağıdan yukarıya. Çift çift. Nişan her şey çok güzel. Tamam güzel harika. Gelelim dediğim gibi evliler mükemmel çıkmış. Onlar zaten çoğu zirveyi yapmış. İyi anlaşanlar. Delikanlılarımız olsun genç kızlarımız olsun onlara da aynı şekliyle kalpler kafa kafaya vermeler güzel her şey çok güzel iyi fena değil fena değil bir değişim geliyor güzel sizler için dediğim gibi bayağı bir umutlarınız kırılmış bakın hiç şekil yok arkadaşlar burada da akrebiniz var bu akrep komşu olabilir dost zannettiğiniz kişiler olabilir bayağı bir darbe vurmuşlar size sizi sıkıntı içinde bırakmışlar bakın. Doğru düzgün bir beyazlık bile yok canlar ya. Ama hayatınızın merkezinin tam ortası bakın balığıyla birlikte tertemiz yere doğru gideceksiniz. Nasıl olacak bu? Önce içinizdeki karamsarlığı atıyorsunuz. Bitti. Karamsarlık yok. Sevgili ikizler, zaten muradınıza erememişsiniz siz. Muradınızı alamamışsınız bakın burada tamamen karanlık. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Şey yapacaksınız bunu o karanlığı o karanlığı atacaksınız böyle bir şey yok sağlık olarak kötü çıkmamış kötü çıkmamışsınız sevgili arkadaşlar sağlık olarak sadece karamsarlık var sizde bakın öyle ameliyat yok bir şekil yok doğru düzgün karanlığın sıkıntının içinde harfler çıkmış enerji olarak dediğim gibi 3 parçadan ikisi güzel gayet mücadeleci olacaksınız yoğun duygular hissedeceksiniz kıfır kıfır olacaksınız Sadece bazılarında biraz rahatsızlık var baş ağrısı tansiyon şeker gibi vesaire dört dörtlük sağlık yok şurada ben konuşurken bile nefesim kesiliyor sevgili arkadaşlar yetmiyor nefesim yetmiyor bende de nefes darlığı var ha işte buyurun ama elim kolum gayet iyi İşte bunu anlatmaya çalışıyorum sevgili arkadaşlarım hiç merak etmeyin genel olarak bakıldığında güzel iş hayatınız da güzel çıkmış evliler de güzel çıkmış Sadece karamsarlığı lütfen atın üstünüzden bir an önce şu olumsuzluğu şu nazarı lütfen atın lütfen güzellikler gelecek bakın destek göreceksiniz siz destek göreceksiniz bunu hissediyorum sevgili ikizciklerim sizler temiz insanlarsınız kafayı yormayın ne kadar ikizli olsanız temiz insanlardır ikizciklerim evet bakın ben bunu bile bile yapıyorum şu anda şu karaltıyı atmak için bile bile yapıyorum yani benim sevgili diyorum ikizlerimin karaltısı gitsin bari içerisi karanlık tabak aydınlık olsun diye ancak bu kadarına atabildim canlar olsun o kadar sıkıntılar olur o, o bir şey değil görüyorsunuz değil mi bakın sıkıntılardan dışarıdan gelen sıkıntıların az bir şeyi kaldı o tamam dört dörtlük yaşantı yok sevgili ikizciklerim benim Ay nefesim yetmiyor bu nedir Allah aşkına bakın işte bende de nefes darlığı var sevgili ikizciklerim benim sağlık olarak kötü değilsiniz merak etmeyin öyle ağır kötü bir şey çıkmadı en azından kaza bela cenaze çıkmadı çok zamandır da çıkmıyor ne kadar güzel İnşallah diğer burçlarımızda da çıkmaz sevgili arkadaşlar canlarım benim hmm, şöyle bir bakalım evet hmm, güzel harika çok güzel tertemiz temiz haberleriniz geliyor bakın Ferahlığı görüyor musunuz sevgili ikizciklerim? Arada da görün karşılıklı aman Allah'ım gülüş oynaş kuşlarınız balıklarınız bakın bunların çoğu hatta at görüyorum. Ben burada atın yarısı var diğer yarısı yok. Başını görüyorum gövdesi var diğer kısmı yok. Ve atın yanında da biri bekliyor onun da cinsiyeti görülüyor ama cinsiyetini vermeyeceğim canlar. Cinsiyetini vereyim mi? Vereyim mi bilmiyorum baylar baylar vermek zorundayım baylar resmen çıkmışsınız bakın aman Allah'ım sizin muradınız mı olmadı İkizler bayları Hı? beyler baylar bayanlar <gülüyor> Bey, resmen erkek bakın atının kafası var gövdenin yarısı var diğer yarısı yok arkası dönmüş atın diğer kısmının çıkmasını bekliyor ikizler beyi ben bu muradımı ne zaman alacağım diyor belki de o atın diğer yarısı sizsiniz biliyor muyuz sevgili arkadaşlar Cık. ah benim canlarım hiç merak etmeyin adında t harfi olan f harfi olanlar e harfi olanlar s harfi de çıkmış evet çok güzel sizler tertemiz haberler alacaksınız gözünden yaş inen adında t harfi olanlar niçin öyle siz üzgünsünüz adında yine z harfi olanlar onlar da biraz sıkıntılı gibi çıkmışlar ama hiç bence öyle düşünmeyin. Sizlere yalan söyleniliyor ya. Vallahi yalan söyleniliyor. Bakın burada resmen çıkmış. boynunuz büyük çıkmış. Adınızın harfleri de çıkmış burada. Gözyaşı dökmeyin. Burada da birileri bağırıyor. Adında i harfi olanlar temiz güzel haberler alacaksınız. Çok güzel temiz haberler alacaksınız. Ben burada bir şey daha gördüm. Sevgili ikizciklerim benim. Özellikle de cinsiyetini aslında vermek istiyorum ama ne kadar doğru olur bilmiyorum. Vermeyeyim ya yani cinsiyetini vermeyeyim. Sizin bu bazılarınızın eksleri sizlere yalanlar söyleyecekler. Canlar sevgili ikizler sizin bazı eksleriniz sizlere kendine çekmek için yalanlar söyleyecekler. Yanlış anlamayın affınıza sığınıyorum. Canlarım benim sizleri tekrar sahiplenmek isteyecekler. Söyleyeyim mi sebebini maddi yönden yapacaklar bunu maddiyat için yapacaklar çıkar için yapacaklar canlar Siz de zaten bir süre sonra bunu fark edeceksiniz İyi öyle olsun ben onu şey yapmıyorum hani sevgiyle alakalı aşkla alakalı değil sizi tekrar kendine çekmek için yalana dolana başvuracaklar çok küçük küçük de köpekleriniz kedileriniz çıkmış lütfen çevrenize bakın burada da nazar çıkmış sevgili arkadaşlarım. Çevrenize, arkadaş çevrenize, koluyor komşuya sırlar vermeyin. Didikodunuz yapılıyor. Lütfen bunlara dikkat edin. Sevgili arkadaşlar. Ay, çiftler bakın. Çok güzel yere doğru gidiyorsunuz. Adında M harfi. N harfi olan çiftler. K harfi olanlar. Çok güzel. İ harfi tekrar yine çıkmış. Bakın tertemiz yere doğru gidiyorsunuz. Harfleriniz resmen çıkmış. S harfi olanlar. Aman Allah'ım kavuşmalar. Çok güzel harika. Kavuşmalar da var uzaktan birilerini mi bekliyorsunuz sevgili ikizciklerim genel enerjiniz güzel hiç merak etmeyin sevgili arkadaşlar kötü çok kötü bir şey yok en azından evlilerimizde yıkımlar çıkmamış ona çok sevindim çünkü koçuda da boğada da sanırım çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam sevgili arkadaşlarım hiç merak etmeyin önce sağlık sağlığımız çok kötü çıkmamış hiç merak etmeyin canlar Vücuden de gayet dinamik olacaksınız merak etmeyin diyorum size sevgili ikizciklerim benim bakın atan kartı da görüyor musunuz nasıl mücadele içindesiniz buyurun ben söylerken kendi attı tabii ki mücadelesiz iş yok mücadeleyi vereceksin ki sizin olan size gelecek tamam bitti ah benim ikizciklerim iç merak etmeyin eksilerinizde sizlerle barışmak istiyorlar. ama bazılarında yalan var söyleyeyim çıkar yalanı var çıkar yalanı derdindeler ah benim ikizciklerim ama sıkıntı yok her şeyin hayırlısı değil mi canlar evet efendim iş hayatınız aşk hayatınız sağlığınız sevgili arkadaşlarım İş hayatında korku duyan arkadaşlarım temkinli olacaksınız zaten özellikle de ikizlerin beylerini daha çok gördüm temkinlisiniz temkinin ardından da iş hayatıyla alakalı bakın sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız yardım görecek yardım yardım göreceksiniz ortak noktalarda anlaşmalar yapacaksınız ortak noktalarda beraber birlikte beraberlik içerisinde adımlar atacaksınız ya bu kardeşinizle olabilir. Anneniz, babanızla olabilir. Karşı partnerinizle olabilir. Bir şekilde iş hayatıyla alakalı yardım elleri uzanacak ve ortak nokta anlaşmaları meydana gelecek. Sevgili arkadaşlarım, güzel, harika. Gelelim aşk hayatınıza. Bakın. Karşı taraf sizi arıyor. Siz ise kendinizi kısıtlı, tutuklu hissedeceksiniz sevgili arkadaşlarım. Sevgili İkizciklerim benim öyle düşünmeyin. Karşı taraf sizi arıyor. Sizi, sizi arıyor. Buyurun. Manyatik çekim var aramızda diyor. Manyatik çekim var diyor. Geriye bakış yapıyor. Sizi istiyor. Sizin onu sevdiğiniz günleri özlüyor. Anlatabiliyor muyum sevgili arkadaşlarım? Burada da gördüm zaten. Bazı eksleriniz sevgili olabilir, eski eş olabilir... Geriye bakış yapıyor görüyor musunuz? Sizi arıyor sizi. Sizin onu sevip koruduğunuz günlere bakış yapıyor. Aman Allah'ım ne kadar güzel. Seviliyorsunuz canlar ya bir şekilde yani anlayın. Tabi sevmeyip de farklı düşünen tipler de var. Söyledim az önce. Gelelim sağlığınıza ne kadar güzel. Karşı taraf sizin peşinizden koşacak. Gelelim sağlığınıza bakın kader çarkı dönmeye başlamış bazı ikizler arkadaşlarımın herhangi bir rahatsızlığı her neyse ameliyat olabilir kolunuzdan bacağınızdan olabilirsiniz bazı gerçekleri kabullenebilir bazı arkadaşlarım ise yeter artık ben sağlığıma bakacağım bu kader değişecek diyerek bandajlardan sıyrılmak isteyebilir örneğin kilonuz mu var yürüyüşe çıkacaksınız. Veya esnetik olacaksınız ya yani burnundan memnun değilsin ben değiştireceğim bunu diyorsunuz bakın bandajlardan sıyrılmaktır dünya kadar ben mutlu olmak istiyorum artık bu sağlığım yerine gelmeli diyeceksiniz yani enerji bir şekilde genel olarak sizlerde bakın ne kadar güzel sevgili arkadaşlarım son kartlara baktığınız zaman kartlar mükemmel bir şekilde sağlık açısından kaderi değiştireceksiniz bandajlardan sıyrılıp dünya kadar mutlu olacaksınız hadi bakalım çok güzel çıktı sizler için de en azından yıkım yok ee, bu mücadelenin ardından melek ne diyor nefes al diyor nefes bak diyor Şengül'ün nefesi kesiliyor sen nefes al diyor Kocaman derin bir nefes al ve bu konuyu meleklerine bırak. Tüm sıkıntıyı, endişeyi de güzel bir nefes ile bırak ışılda diyor. Gerisi Allah'ta artık. Değil mi sevgili ikizciklerim benim güzel insanlar. Efendim bu açılımımızın da sonuna geldik. Bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ediyorum. Abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa...